Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün efsane bir altip ile karşınızdayım sizden bir ricam var arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyin hemen e, videoyu görüp de altip'i alıp arkadaşlar videodan çıkmayın lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar bugün arkadaşlar akinator bot altipsi ile karşınızdayım akinator diye bir oyun var arkadaşlar biliyorsunuz ki e, size e, soru soruyor ve o soruları sorduğunda yani akıllı çay bardağını zaten hepiniz biliyorsunuzdur, çocukluğumuzun oyunu. O oyunun hani bir farklı bir versiyonu diyebilirim, bot versiyonu diyebilirim gençler. Neyse o zaman uzatmadan botumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biz? Ee, hemen discord.com slash levelapples adresine geleceğiz. Buradan botumuzu seçeceğiz arkadaşlar. Sonra bot kısmına geleceğiz token, musi copy diyeceğiz. Ardından arkadaşlar açıklama kısmında verdiğim Discord sunucuma geliyoruz. Sonra buradan emoji tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen abone ol nasıl yapılır kanalına gidiyoruz. Burayı iyice okuyoruz. Abone olun, almak alanında arkadaşlar ee, Şu şekilde tarih saati yorum, abone e, gözükecek şekilde satıyoruz Sonra Vendiz'de arkadaşlar kovboyla ronumuzu veriyorum Altyapı like arkadaşlar sonra böyle arzu e, sunucuya giriyoruz e, Sonra arkadaşlar chat sohbete yani bir kez beni şu şekilde betik ediyoruz Sonra Vendiz'de abi gençler mesela bu arkadaşımıza e, vermişiz Sonra ben de size şöyle kontrol edip abi rolünüzü şu şekilde veriyorum arkadaşlar. Sonra rolünüzü verdikten sonra buradan istediğiniz altyapıya ilişebiliyorsunuz. Burada mesela her türlü şey var sunucu sunucusu, metotlar, discord butonusu, özel tarih kodu vesaire. Bütün her şey var arkadaşlar. Neyse o zaman haydi gelin altyapıyı nasıl kullanacağınıza geçelim. Evet arkadaşlar, çok elimizi kopyaladıktan sonra alt ipi, e, alt ip sonucundan aldığımız linkten indiriyoruz. Sonra buradan gençler, hemen token kısmına ayarlama.js'sine gelip yapıştırıyoruz. Bir kez CMD'de atıyoruz ve abi file kısmına geliyoruz. Buradan orta save'i açıyoruz. Sonra geliyoruz tekrardan CMD'de save atıyoruz. Hemen buradan arkadaşlar chrome.js'ye gelmeden önce bir dakika. Buradan prefix kısmı var bakın ayarlam nokta.js'ında. Burayı istediğiniz gibi ben mesela nokta yaptım bakın. Nokta, prefiximiz nokta. Sonra geliyoruz buradan chrome.js'e hemen satın size söylüyorum. size chrome 123 Chrome.js 123.satır arkadaşlar. Buradan hemen gördüğünüz gibi buradan nokta akinatör var. Bu akinatörü hiç ellemeyin abi. Önündeki nokta mesela prefiksimiz neydi nokta mıydı? Nokta olarak yapın. Ündem mi ündem yapın, Noktamı, nokta yapın, virgül mü virgül yapın Yani prefixiniz neyse onu yapın gençler botumuzla uyumlu olması için Sonra ctrl'si atıyoruz terminalde basıyoruz new terminal diyoruz Sonra arkadaşlar e, bu bilgisayarın bağlı Sonra buraya gençler e, npm yazıyoruz enter diyoruz abi Bütün modülleri yükleyecek arkadaşlar şimdi Evet, yükledikten sonra node.chrome.js yazıyoruz abi. Yazdıktan sonra zaten e, bir avatar komutu var isterseniz bunu da silebilirsiniz ama komut like olması için ben bunu da koydum abi. Hemen sonra ne yapıyoruz abi, biz ne yapmıştık? Hemen şöyle test sunucumuza gelelim. Şimdi abi geldik test sunucumuza, biz ne yapmıştık abi? .akinator yapmıştık, hemen yazıyoruz. .akinator diye. Şimdi gördüğünüz gibi attı bize ee, hemen emojilerimizin yüklenmesini bekleyelim. Emojiler yüklenmeden basarsak abi bot buga giriyor çalışmıyor. Botu resetli atmamız gerekiyor arkadaşlar. İsterseniz bunu da şu komuta direkt not olarak ekleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hemen buradan e, mesela hemen e, ben sizin için birkaç soru sallayayım şöyle. Sallayayım abi. Ee, i̇sterseniz şey mesela yapabilirsiniz. Mesela buna basarak. Mesela bu çarpıya basarak galiba. Herhalde abi bu çarpıya basarak oyunu iptal ediyorsunuz. Ben de tam olarak bilmiyorum. Neyse hemen nokta akinator yazdık tekrardan arkadaşlar. Şimdi görünüz gibi bakın tekrar attı. Normalde yazma e, iptal etmeden yazarsak abi oyun zaten başlatılmış diyor. Şimdi hemen tekrardan sallayalım arkadaşlar. Sizin için ben soruları. Şöyle bir sallayayım arkadaşlar. Dediğim gibi çarpı işaretini basmamaya dikkat edin. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, karakterin bu her şeyin bahsine giren kız. Ben bunu bilmiyorum abi. Hemen e yazıyorum. Direkt hemen, e, bir kez doğru tahmin diyor. Neyse. Şimdi hemen tekrardan isterseniz oynayalım gençler. Yani böyle bir bot arkadaşlar, ee, birazcık ping var botta. Main'e yazdık zaten kodu. Zaten bu bir alt yapı değil abi. Siz bunu direk e, alt yapının içinde kodu direk atabilirsiniz abi. Dediğim gibi ya yani şu e, prefix kısmı önemli. Şu prefix kısmını, e, na, e, dediğim gibi botun prefixi yapın e, isterseniz ondan sonra da atabilirsiniz botunuzun mainine yani komut olarak değil zaten bu kodlarla de koymanızı tavsiye etmem. Hemen abi tekrardan şöyle soları Evet gene aynı şey var dedi Neyse arkadaşlar Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik Dediğim gibi video sonuna kadar izleyenler Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoda like ve yorum atmayı unutma kanka Görüşmek üzere bir sonraki videoda görüşürüz Hoşçakal bay bay